yapsın? Şimdi... <gülüyor> yok yok ben kamerayı <gülüyor> Saçlarım çok şey Yüz zaten. Şöyle mi olacak saçlarım? Böyle daha iyi sanki değil mi? Aloha! Yepyeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizde de yanıma almak istiyorum açıkçası. Çünkü birazdan çıkacağım ve ilk önce diyetisyene gideceğim. Diyetisyene başladım, yani diyetisyene gitmeye başladım. Çünkü bu kilo konusunu sizinle aslında böyle ben birkaç video çektim sizlerle konuştum ama sonra çok fazla istemedim. Bu konuya biraz tırnak içinde takıntılıyım şu kilo verme konusuna ve bunu başaramadığım için yani ilk defa bu kadar uzun sürdü bu kilo verememe durumum. Bilmiyorum, 30 yaşından sonra belki de zorlaştığına inanıyorum. Böyle bir bakış açım olabilir, bundan dolayı da olabilir. Neyse, bu yüzden böyle genel olarak videolarda deli gibi bahsetmiyorum. Bahsettiğim videolarda da oraları hep kestik yani. Hani çok yer vermedim ya da onları yayınlamadım falan filan. Neyse, uzun lafın kısası diyetisyene gideceğim. Üçüncü gidişim bugün... Ve şu ana kadar kilo verdin mi? Kardelen diye sorarsanız vermedim. Çünkü öküz gibi yiyorum. Ve hani iki kilo da aldım üstüne üstlük. Ee, ve diyetisyen çok iyi bu arada. Onunla hiç bilgisi yok. Benim boğazımı tutamamamla ilgili. Ama sıkıntı yok. Hani herkesin kendi hayatında hani bu arada kumunu eşeliyor yapacağım şey yok. Ben ne zaman video çeksem hep zaten ses çıkarmaya bayılıyor. Hani biraz böyle videolardan artık biliyorsunuzdur. Onunla oyun oynuyor mu sanıyor herhalde size konuşurken. Neyse şunu diyeceğim e, herkesin hayatında hani böyle tıkanık olduğu konu farklı kimisi işlenebileyim e, benim gibi kilo konusunda kimi böyle parasal anlamda, kimi ilişki konusunda, kimi arkadaşlık. Yani herkes bir konuda sıkıntı yaşayabilir zaman zaman. Benim bu kilo oldu ama halledeceğim. Ben bana güveniyorum. Sizlerden de bana güvenen çok kişi olduğunu biliyorum. Yani güveninizi hissediyorum ben açıkçası. Ona gideceğim. Diyetisyenden sonra esas benim vlog çekme isteğim. E, dövme yaptıracağım bugün ve şurama yaptırmayı düşünüyorum. Hatta bir atlet aldım yanıma hani. O dövmeyi yani dövme yaptıracağım. %99 artık randevu aldım. Ama Burama mı ya da Fatih'e de bir sorarım. Benim hani şu çiçek dövmemi e, ve de başka dövmeleri bir dövmem daha var onun yaptığı yine çiçekli. Ona gideceğim. Hani oradayken de böyle sizi yanıma alırsam hani orada da çekim yaparım böyle görürsünüz eğlenceli olur diye düşündüm. Anneanneme uğrayacağız. Akşam büyük ihtimalle onurla bir buluşacağız derken böyle bugün hani baya güzel ve yoğun böyle bir gün olacak. O yüzden hani hem bugünü böyle vloglayayım hem de sizlerle paylaşayım sizleri yanıma alayım dedim. Umarım izlemekten keyif alacağınız bir vlog olmuştur. Şu anda tabi ben vlogun nasıl geliştiğini bilmiyorum ama siz hani buradan böyle sona kadar zaten izleyeceksiniz. Değişik bir şey ya böyle düşününce. Hani ben şu anda günümün nasıl geçeceğini nasıl olacağını hiçbir şey bilmiyorum. Henüz hiçbir şey çekmedim. Ama siz bu videoyu izlediğinizde her şey hazır oluyor. Ve ben şu anda bilmiyor oluyorum. Değişik. Benim de böyle düşüncelerim var arkadaşlar. Neyse ben hazır ve nazırım. Ha, bu arada şeyde söyleyeyim kilo konusundan bu kadar bahsetmişken. Kaç kilo vermek istiyorum? 8 kilo. Hatta 9 bile olabilir. Yani ben bir 8-9 kilo verirsem e, en azından 3-4 kilo hani alırsam... Onu da böyle alma payem bulunsun diye istiyorum. Böyle. Ay biliyorum takıntılı olmak bu kadar böyle takmak çok hoş da değil. Beni de iyi hissettirmiyor. Ama kendimi böyle hani... Bu arada herkes hangi kiloda ve nasıl iyi ve fit hissediyorsa bu muhteşem. Hani ben demiyorum ki hepimiz işte fit olmalıyız. Hepimiz şöyle olmalıyız. Kimimizin belki sağlık sorunları var. Bu sadece arkadaşlar benim kişisel bir yolculuğum. Yani ben kendimi böyle iyi hissetmiyorum fiziksel olarak. O yüzden... Neyse, böyle. Şimdi çıkalım. Zaten dediğim gibi yoğun bir gün olacak. Ee, öyle, keyifli seyirler o zaman. Güzel kızım benim ya! Demet Hanım'la yız efendim, ee, 1 kilo 800 gram değil mi? Yağ vermiş. Yağda. <gülüyor> Bebe Ve canım hiç <gülüyor> dirençli değilmiş. Demet Hanım şu. sana tanıştırayım. Selam. <gülüyor> bu 2 kilo, şöyle kapatayım. Şu kadar Kardelen Hanım'dan. O kadar gitti, gitti. değil mi? Evet, Nasıl gitti? Koysa... şu kadar gitmiş gibi. Evet. Vereceğim ve dirençli değil vücudum dediniz. Evet, kesinlikle değil. Çünkü ufak kaçamaklara rağmen <gülüyor> <gülüyor> çok bakıyoruz. <gülüyor> <Evet>, vücudumuz <gülüyor> tepki veriyor ve yağ kaybediyor. Demek ki vücut dirençli değil. Hı hı. Kızıcık daha kontrollü olacak. yapabileceğim değil mi? Bence yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Brunch yapacağız. Brunch yapacağız. Evet. evet. Saat 2 oldu ama size Burant soframızı göstereceğim. Efendim? Elimize sağlık. Elimize sağlık, Elimize sağlık. Kesin her bereket. Ben aldım evet. <gülüyor> evet, aldım. Afiyet olsun. Vallahi iyi ki varsın. Ben de. Yeah. Elimize sağlık. dedam dike ee, de var yani iş çok ya burada iş yok. dede bak kamera ya şimdi dönme için geldim. Prama yapacağız, yapabiliriz. Yani yapacağız da ben çok heyecanlıyım. Fatih, sen de bir şeyler sormak ister misin? Ne söyledim. <gülüyor> Kaç senedir dövme sanatçısının mesela ne diyeyim? Bu bu işle uğraşıyorum Eski lisemin oradan geçiyorum arkadaşlar da size göstereyim dedim. 5 sene ben buraya geldim, bu lisede okudum. Sen olur kendileri. Bakar mısınız ya? Hiç özlemedim. Yalan yok. Ya inanamıyorum. Çok duygulandım sizi. Arkadaşlarımı özledim. Sadece. Sadece. bugün <gülüyor> Onur'cığımlayız ya Onur'cığım. Kaç ay oldu görüşmeyle öncelikle bir hesap vermek ister misin Azucuk? Çünkü... Bence çok ay olmadı. Oldu. Oldu. Ve evet, gittiğimizde şeydi... Hmm... Ne zamandı? 3 ay? Hayır, 5 ay. Onur beni unuttu arkadaşlar öncelikle. <gülüyor> Ama sen bana eskisi kadar özen göstermiyorsun gibi. <gülüyor> Öyle. Yok öyle değil ama Zaman ayırmıyoruz Ama çok önemli işlerin var bir <gülüyor> Biraz trip atmam da. lazım Doğru. Onur Evet zor bir dönemden geçti Çok severiz birbirimizi Böyle Ne içelim, <gülüyor> ne içelim bilmiyorum Ben menüye bile bakmadım Bir kahve aldım Onurcuğumla sohbete devam. Bir ben videomuzda... Olmadı. <gülüyor> Söylemiyor musun? Sondalye kırılacaksa da kırılsın artık. Oysun. <gülüyor> <No. sohbeti. gülüyor> ee? <gülüyor> Güzel ya, sohbet ediyoruz. Bye. Bunlar yarın saçını boyatacağım. Evet, onu bir göstersene. Ama bir, bir tık daha kestireceksin saçını. Şöyle. Şöyle yaptıracak. Yakışır bence sana ya. Bir tutsana yanında. olmaz mı? <gülüyor> evet, olmaz. <Bakalım. gülüyor> Güzel olur. Eee Vlad nasılsın? Vlad'imiz geldi. İyiyim. Sana, sana. İyiyim ben. <gülüyor> Açıyorum kamerayı, onu böyle tutuyor. Fonya <gülüyor> var. <gülüyor> var ya. Herkese de foonya var ya. Bu dizi dövme aldırsan onu göstereyim. Dövmeyi göstereceğim şimdi. Kapanışı yapmaya geldim arkadaşlar. Umarım izlerken keyif aldığınız ve böyle sizi yer yer gülümseten, tebessüm ettiren bir vlog olmuştur. Özellikle dediğim gibi hani dövme yaptıracağım için sizleri de yanıma alayım istedim. Bir de dün Onur geldi, Vledi geldi falan böyle onlarla da çok güzel geçti zaman. Dövmem biraz acıyor. Bu arada tam beklediğim gibi oldu yani zaten bence Fatih'in yani inanılmaz dövmeleri var yani onun kadar iyi özellikle çiçek dövmeleri yapabilen birini hani Kore'de var biliyorum Instagram'dan takip ettiğim hesaplar. Ama Fatih'in yani Türkiye'deki en iyi dövme sanatçısı özellikle çiçekler konusunda bence Fatih diyorum ve ben çok memnunum. Yarın çıkaracağım 48 saat sonra şöyle bir göstereyim size sticker. Yani tabii bu sticker değil de bir şey yapıştırdı. Duş falan alabiliyorsunuz. Bunu çıkaracağım yarın. Şöyle tam netliyor mu? Şöyle yakından göstereyim. Çıkardığımda bu arada yani bu işte sticker diyeceğim ona değil de işte o bandı çıkardığımda yine gösteririm size şöyle bir şey yapıyorum. Ee, Instagram'dan bu arada dün bir story paylaştım. Instagram'dan takip etmeyenler ve etmek isteyenleriniz varsa şuraya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. ''Dövmelerimi gösterdiğim bir video çekeyim ister misiniz?'' diye sordum. Hani böyle işte her dövmemi büyük ihtimalle hani ekrana koyup hikayelerini anlattım. Benim için ne ifade ediyor ya da etmiyor yani benim için hikayesi ne, anlamı ne? Bunları böyle hani vücudumda çünkü bayağı bir dövme var. Hani genelde çoğu küçük, iki tanesine büyük diyebilirim. Biri orta boy, biri, biri büyük. Bunları size anlatabilirim, oradan işte yaptığım böyle anketin sonucuna göre şekillenecek ama böyle birçoğunuz hani yap bence kardelen çek bu videoyu dediniz o yüzden öyle bir video gelebilir diyorum. Bunun yanı sırada izlediğiniz için yani varlığınız için kocaman kocaman mahalo diyorum. Dün de çok şanslıydım. Hava gerçekten normalde bayağı nemli, bayağı sıcak. Dün bayağı iyiydi. Bugün de yine hani yağmur falan yağdı demin ama basık bir hava var sanki, değil mi? Sadece bana öyle gelmiyor herhalde. Böyle bir basıklık var gibi. Neyse. Biz iyi hissedelim arkadaşlar. Biz böyle umut dolu olalım, neşe dolu olalım. Ama tabii zaman zaman da böyle sadece uyumak istediğimiz günlerde olmuyor değil. Yani ben böyle biraz yorgun da değilim. Ben bilmiyorum ya bir değişiklik var üstümde belki bir şeyler değişiyor dönüşüyordur ona da izin veriyorum diyorum ve artık ben bu videoyu burada kapatıyorum dediğim gibi instagramdan takipte kalmak isterseniz bir daha bırakayım şuraya da buraya instagramı bırakıyorum bu videoyu bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim aynı zamanda her cuma 6'da gelen videolardan da haberiniz olur diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay çok sıcak. Bu da sevdim. Taç karpuzu arkadaşlar. Karpuz dövmesi de yaptırayım diyorum. Saçma mı olur? Saçma şeyleri de bayılırım ben biliyor musunuz? Böyle küçük dilim karpuz düşünün hani öyle bir çorabım var benim böyle hani bildiğiniz hani işte yeşil kabuklu böyle küçük dilim karpuz. Baya da minik bir dövme hani Korelilerin ya bilmiyorum hiç takip edeniniz var mı ama Korelilerin yaptığı dövmeleri takip ediyorum ya da dövme sanatçılarını ben takip ediyorum ve çok güzel dövmeler yapıyorlar. Onlardan esinlendim neyse böyle.